Arkadaşlar merhaba, İddia Tahmini Kupon Paylaşım Merkezi kanalına hoş geldiniz. Dün kötü bir gün geçirdik arkadaşlar, maalesef. İnşallah bugün güzel bir şeyler yakalarız. Bugün altı tane maçımız var ve 3.91 oranlık bir kuponumuz var. Maçlarımızın analizine geçelim hemen arkadaşlar. Vakit kaybetmeden. İlk maçımız saat 16'da başlayacak. Trabzonspor-Gaziantep maçı. 1.43.64.40 1.43.64.40 Maçımız üst arkadaşlar ve karşılıklı gol var. Yalnız ben bu maçın ne üstüne ne karşılıklı gol varına güveniyorum. Neden diye soracak olursanız e, Abdullah Avucu'nun oynatmış olduğu sistem. Yani 1-0 olsun benim olsun mantığıyla hareket ettiği için arkadaşlar. E, bu maça farklı bir tercih aldım ben. Mas sonu biri değerlendirmeyi düşünüyorum. Tabii sizin de aklınıza yatıyorsa amaç 5-0 da bitebilir. 5-2 de bitebilir. Yani ona bir şey diyemem. Fakat Abdullah Avcı e, Trabzon'a geldikten sonra ve çalıştırdığı takımlara takımları baz alaraktan bunu söylüyorum ben. Olsun e, Simon olsun Aykut Kocaman olsun. Ha, bunlar çalıştırdığı takımlar 1-0 olsun benim olsun mantığıyla hareket ediyorlar. Bu yüzden maç sonu biri aldım ben 42 oranda Tabii ki sizin de aklınıza yatıyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz dileyen iki buçuk üstünü de alabilir bu maçın iki buçuk üst oranı 155 Evet ikinci maçımıza geçelim arkadaşlar bir 63 1350 1663 13.53 Yine karşılıklı gol var ve üst beklediğim bir maç. Tabii biz bu maçın üstünü aldık. Saat 16 başlayacak Sparta Rotterdam-Fortuna Sittard maçı Hollanda liginden. Bu maçın iki buçuk üstünü veya karşılıklı gollarını alabilirsiniz. Benim tercihim iki buçuk üst. Bu maçın iki buçuk üstünü alabilirsiniz arkadaşlar. Hemen üçüncü maçımıza geçelim. Üçüncü maçımızın da oranı 3.25-3.11.65 oran değişti. Sanırım evet 3.25-3.11.65 Bu maçın da üstünü alabilirsiniz arkadaşlar. Saat 17'de başlayacak Slavanya Ligi'nden kopar maçı o yani Yazıldığı gibi okuyayım ben bazıları şaşırıyor bazı arkadaşlarımız bu maçın da iki buçuk üstünü ve karşılıklı gollarını alın alabilirsiniz iki ve iki buçuk üstünü de alabilirsiniz arkadaşlar iki ve iki buçuk üst oranı 2.35 tabi taraf bahsini önermiyorum ben hiçbir zaman hiç hiçbir maçın taraf bahsini önermiyorum arkadaşlar bu maçın da iki buçuk üstünü alabilirsiniz Bizim tercihimiz iki buçuk üstten yana. Bir sonraki maçımız var arkadaşlar 1.43.54 İngiltere İngiltere Bursalıktan Dorking Welling United 1.43.54 4354 Evet yine karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz bir maç. Biz bu maçın da üstünü aldık arkadaşlar. Dileyen bu maçın da üstünü alabilir ya da karşılıklı gol varını alabilir. Evet kuponumuz arkadaşlar Trabzonspor maç sonucu 1. Austriye Bundesliga liginden Wolfsberger Admira Wacker maçına 2,5 üst ve Slovenya Prviza Liga liginden Maribor Bravo maçı 1 ve 2,5 üst. Toplam 3.91 oran yapıyor. Kuponumuz bu şekilde. Bir sonraki maçımız var arkadaşlar analiz maçımız 3 3 1 75. Evet 3-3-1.75 Arkadaşlar bu maçın karşılıklı gol varını alabilirsiniz. İsviçre Şarlengeliğinden Cihaz Soshafhausen maçı. Karşılıklı gol var oranı 1.50 üst oranı 1.55 Tabi biz üstünü aldık bu maçın siz karşılıklı gollarını da alabilirsiniz. Üstünü de alabilirsiniz. Ben maçın üste gideceğine inanıyorum. İnşallah bugün yanıltmaz bizi. Ve son maçımız arkadaşlar. 2 15 3 -2 25. 2 15 3 2.25. Bu maçta çok önemli. Evet, bu maçın da karşılıklı gol var ve üstünü alabilirsiniz arkadaşlar. Belçika Pro liginden Osten de Genk maçı 2.5 üst oranı 1.40. Biz üstü tercih ettik. Karşılıklı gol var oranı da 1.40. Hem karşılıklı gol var bekliyoruz bu maçta hem 2.5 üst 1.40 oranda. Aklınıza hangisi yatıyorsa onu değerlendirebilirsiniz. İlk yarıma sonuçlarını da baz alabilirsiniz arkadaşlar. Onları da değerlendirebilirsiniz kuponlarınızda. Yani aklınıza hangi tercih uyuyorsa onu değerlendirebilirsiniz. Evet kuponumuzu da değerlendirmek isterseniz arkadaşlar. 3.91 oranı var dediğim gibi. Trabzonspor yani bugün Trabzonspor'un kazanacağını umuyorum. 1.42 oranda değerlendirebilirsiniz. Yine Wolfsberger Admiravac Waakker maçı. Bu maçında iki buçuk üstünü aldım ben. avusturya Bundesliga'dan iki buçuk üstünü aldım ve Maribor Bravo maçı arkadaşlar. 1 ve iki buçuk üst 1.90 orandan değerlendirebilirsiniz. Maçlarımız bu şekilde. Tabii ki sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Aklınıza yatmıyorsa hiçbir şekilde değerlendirmeye almayın. Abone olup bildirimleri açarsınız arkadaşlar. Video yüklendiği zaman sizlere bildirim düşecek. Çünkü ben geç saatlerde yayınlıyorum videolarımı. Biliyorsunuz bu koronadan dolayı, covid'den dolayı bazen maç kadrolarında değişik olabiliyor. Saha şartları, e, saha şartlarına göre, yani hava şartlarına göre diyelim oranlar <gülüyor> güncellenebiliyor. Sakatlar oluyor, cezalılar oluyor, kadro değişikliği oluyor. Bu yüzden e, geç saatlerde paylaştığım için videoları bildirim zil sesini açmayı unutmayın arkadaşlar. yetişebilirseniz ee, bültende bir tane daha maç var üst var üst beklediğim bir maç yani yetişirseniz arkadaşlar saat 15'te başlayacak Sandhausen-Karsruhe maçı yine 2.5 üst beklediğim bir maç bu maçı da 2.5 üst olarak bekliyorum arkadaşlar ve karşılıklı gol var bunu da değerlendirmeye alabilirsiniz maçlarımız bu şekil Hepimize bol şans, bol kazançlar.